Sormadım ama Konaralı Ali diye saçın turaları Ahmet Ali Ali diye Ali üstünde kar. O saçın turamadı Ağret ah dikçe yaramadı Sızlar Ali Ali'di O bu sünde karalandı Saç saçın turamadı